Ortalıkta detoks ve smoothie tarifleri dolaşıyor. Peki acaba gerçekte detoks yani detoksifikasyon, antioksidan kapasitesi açısından bu meyve ve sebzeler incelenmiş mi? Evet incelenmiş. DHHP ve FRAP adı verilen iki antioksidan özellikle meyve suları, sebze suları incelenmiş. İşte ilk kriteri göre sıralamada birinci olarak pancar suyu çıkıyor. Daha sonra elma ve ışkın geliyor. Işkın, Elazığ yöresindeki vahşi bir ot. Işkın'ın burada çıkması biraz şaşırtıcı olabilir ama bilinmeyen ama güçlü antioksidan bir bitkidir. Üçüncü sırada nar var tabii ki. Daha sonra sırasıyla yaban mersini, domates, karışık sebze, havuç, kırmızı üzüm, ananas ve portakal. Portakal bir hayal kırıklığı yarattı tabii ki bu anda. İkinci kritere göre ise ilk sırayı, nar alıyor ikinci sırada pancar sonra kırmızı üzüm yaban mersini elma ve ışkın portakal ananas domates karışık sebze ve havuç yalnız bu kriterde grafikte dikkatinizi çekmiştir sezeler arasında meyveler arasında önemli farklar var bu yüzden şampiyonluğu pancara veriyoruz İkinci sıradanlar, 3 üçüncü sırada elma artı ışkın geliyor ve maalesef son sıraları portakal ve havuç alıyor bu yüzden unutulan sebze, tek dişli gordu antioksidan, anti-enflamatar ile ilgili size yeni bir video hazırlayacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.